Herkese merhaba, ben Hilmi. Birçoğunuz girişim ekosisteminde kaynağından içerik üreten e-girişimi yakından tanıyorsunuz. 2012 yılında kurumsal hayatta çalışırken bir hobi olarak başladığım bu süreç her zaman hayatımın en önemli bir parçası oldu. İşimden geriye kalan her bir dakikayı büyümesi için harcadığım girişimim 4 yılın ardından ilk kez 2012 yılında anlayışım haline geldi ve şirketleşti. Kısa süre içinde Türkiye girişim ekosisteminin önemli paydaşlarının ve girişimlerin de desteğiyle kurulan e-Girişim, Türkiye'nin girişimcilik odağında en etkili medyası oldu. Önemli adımlarımızdan birini de 2020 yılında attık. Yoluna e-Girişim Medya Hizmetleri AŞ ünvanıyla devam etme kararı aldı. Bu bizim için aslında yepyeni bir süreçti. O günden sonra da ekosistemin tüm paydaşlarıyla olan ilişkilerimiz kuvvetlendi. Bugün ise kurulduğumuzdan beri yolculuğumuzun en önemli kırılma noktasını birlikte yaşayacağız. Evet, artık önemli haberi vermenin zamanı geldi. İlk yatırım turumuzu paya dayalı kitle fonlama ile fon üzerinden gerçekleştireceğiz. Kurulduğumuz günden bu yana girişimcinin, yatırımcının ve ekosistemin tüm paydaşlarının yanında olduk. Tarafsızlığımızdan taviz vermedik, özgünlüğümüzü koruduk. Bir medya gücü olarak büyüme aşamasındayken de her zaman hikayemizin, en önemli parçası olan sizlerle birlikte olmayı önemsiyoruz. Böylelikle güçlenirken tarafsızlığımızı sizlerle birlikte korumayı sürdüreceğiz. Bu yüzden sizi fon Bulucu üzerinden e-girişime ortak olmaya davet ediyoruz. Gelin bu hikayeyi birlikte en üst seviyeye taşıyalım, birlikte büyütelim. Biz binlerce yatırımcının gücünü kendi gücümüzle birleştirerek birlikte büyümeye inanıyoruz. Şimdi bu hikayeye siz de ortak olun.